Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Mustafa abinin evine konuk olduk ve arkamızda bir televizyon ünitesi görüyorsunuz ama bu aslında depremden, bizi çok büyük bir ağırlıktan koruyacak bir deprem ünitesi aslında. Şimdi hem bunun detaylarına hem de Mustafa abinin burası için neler düşündüğüne biraz daha yakından bakacağız. Abi gel sen de karşılıklı şöyle bir kapılarımızı açalım istiyorsan. Hem sağdan hem soldan içeri girebiliyoruz. Şöyle bir ışığımızı da açtık. Abi sana şunu sorayım önce, burayı yapmak nereden aklına geldi? Hanımın deprem korkusu bizi böyle bir tedbir almaya yöneltti. İyi ki de korkmuş sağ olsun teşekkür ederim ona. Bize böyle bir şey yapmaya sevk etti. İnşallah insanlara faydalı olur. Yani 5 aylık bir yemeğin neticesi bu. Ama Fikir babası eşim. Peki abi şimdi sana şunu sorayım, burada baya baya baya kalın demirler görüyorum ben. Evet. Bu kaç ton ağırlığa kadar tutar beni? Şimdi istersen önce o demirin teknik özelliğini söyleyeyim sana. Buyur abi. 80 x 40 x 4 NPI çelikten yapılmış. E bir makine mühendisine yaptığımız işlemin statik hesaplarını yaptırdık. 66 peki. ton darbeye kadar tahammüllü. Yıkılma durumu olursa üstünden sana binecek yük ne kadar peki? E ya mesela bir salon düşünelim. Üzerinde Hı -hı. atıyorum 50 tonluk bir tabliye var. 50 ton 30 metrekareye düşecek. Bizim önü temizlerin üzerine düşecek pay 180'e 80. Yani o 50 tonun 15'te biri, 10'da biri düşecek. Ha diyeceksiniz ki binanın tamamı yığıldı vakit ne olacak? Onu da baktığımızda bir koltuğun, bir sehpanın, bir çamaşır makinesinin dibine sığan kurtuluyor. İnşallah bu da öyle olur. 2021 İzmir depreminden sonra aklımıza geldi yaptık yani. O depremde buralarda çok etkilendi mi abi ya? Etkilenmedi ama hanımın korkusu. Hafif sallansın ha şimdi lambayı salla gelir hemen buraya sığın. Önce bir şeyi sorayım sana. Buraya bir led döşemişsin. Burada elektrik kısmımız şarjlı bir aküden meydana geliyor. Üzerinde aydınlatma için led lambamız var. Yani şimdi geldim oturduğum ünitemin içine. Emniyet kemerimi takıyorum. Devrilme, sarsılma, çarpma anında kafa göz kırılmasın bir zarar almayalım diye de ee, i̇çini bir otomobil döşemesiyle süngerli döşedim bu, bu, e, çok mantıklı. darbelere karşı. Şu Mesela demirlerden biri vurdu ama. Orta direk <gülüyor> ama buna da çarpabiliriz diye onu da döşedik. Dışarıya sesiniz duymuyor. Bir siren koyduk o depremanda basacaksınız dışarıdan siz sesinizi duyacaklar. Yani bunlar hep aldığımız bir tedbirler ama bundan sonrası gerisi de takdir ilahi. Mustafa buranın altına bir dolap yapmış. Dolabı şöyle açıyorsunuz, burada önce sularımız var. Onun dışında normal kapalı, ambalajlı yiyecekler var, bisküviler var, çikolatalar var, meyve suları var. Ve tabii ki bir de şöyle battaniyemiz var. Şimdi bu tarafa geldiğimizde de burada işte çekicimiz, keskimiz, pensemiz ve tabii ki el fenerimiz. Üstünüzde bir yük yoksa belki de kendi imkanınızda kurtulma şansı bulabileceğiniz birkaç tane malzememiz var. Onun dışında bir üçlü prizimiz var ve tabii ki ilaçlarımız, çivilerimiz, fanlarımız, her şey var burada arkadaşlar. Ve bir tane de işte şarjlı akümüz var. Bu akü sayesinde de hem yukarıda gördüğünüz ışıklandırmayı hem de insanlarla iletişime geçmek zorunda olacağınız için de bu iletişimi sağlayacağınız bir adet şarj aletimiz var. Aslında biz buna böyle bir araç tipi deriz ama Mustafa abi almış bunu, buraya valla döşemiş. Bu sayede de eğer böyle bir duruma ihtiyacınız olursa Telefonunuzun şarjı en azından bir süre daha sizi götürebilmiş oluyor. Burası böyle bir alan arkadaşlar. Mesela ben de evime bundan taktırmak istiyorum. Evet. Bunu ben gelip senden talep edebiliyor muyum? Hani Mustafa abi ben de istiyorum bundan diye. Tabii tabii isteğe göre siparişe göre imalat yapıp satıyoruz. Ha, bayağı imalat. Sen bunu satabiliyor satıyorsun. Tabii yani tabii yapıp satıyoruz. Bugüne kadar satılan oldun. Peki satılan oldu. Hastane? Şu ana kadar 4 tane satmışız. Ee, bu gördüğünüz ünitede satılmış. Cumartesi günü gelip götürecekler. Ha, sen bunu vereceksin. Vereceğim. E yenge ne yapacak? E, ha bir tane atölyede yapılıyor. Bunu ha, hanıma adeta. getireceğim. Peki Mustafa abi sana son soru. Bunu ne kadar yapıyorsun sen? Kurulum dahil 70 bin lira. Küçük olmasına rağmen de gerçekten hayat kurtarıcı bir özelliğe sahip. En azından şu anda binalarımızın çoğunda güçlendirme yokken, çoğuna denetim yarım yamalak yapılıyorken kişisel önlemizi artık almak zorundayız. Telefon numarasını o zaman Mustafa abinin açıklamayı bırakıyoruz arkadaşlar. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi günler.